Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatından Nedvi tarafından kaleme alınan İslam tarihinden çocuklar için hikayeler isimli kitaptan okumalarımızı devam ettiriyoruz. Hem Arapçamızı geliştirmek, hem o altın dönemi altın anları tekrar hatırlayıp hayatımıza ışık tutması umuduyla ve Arapçamızı geliştirmek niyetiyle çalışmamızı devam ettiriyoruz. Çalışmak bizden muvaffakiyeti erdirmek Allah'tandır. Ve benel ve benel muslimune ve benel muslimune el mescide bana bina etti el muslimune müslümanlar el mescide mescidi bana if fili madhi el muslimuna fa'il merfu' bilva. El mescide ismi mekan. Aynı zamanda mefu'lim bir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, ye amelu çalışıyor, bi yedihi eliyle bizzat yani, e böyle diliyle değil eliyle çalışıyordu ve yan kolu ve taşıyordu ellebine kerbiç taşıyordu bir zat ve kalem dedi kailum ne müslümanlardan biri dedi yani bir şiir söyledi le in eğer bir otursak ve nebi yaman ve peygamber peygamber çalıştığı halde biz otursak Lezeke, bu ne olur? Minne l'amelul mudallin. Bu yoldan çıkarıcı ya da sapıttırıcı bir iş olur. Yani peygamber çalışıyor da biz otursak, bu biraz yakışıksız olur. Anlamında diyor. وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ Ve Müslümanlar idi, nehu Bina ediyorlardı onu. وَيَقُولُونَ Ve diyorlardı. ya yani bina ederken şöyle diyorlardı. Allahumme ey bizim Allah'ımız. La ayşe illa ayşel ahire. Ahiret hayatından başka bir hayat yoktur. Yani gerçek hayat, gerçek yaşam, ahiret hayatı. Evet, dünya hayatı var ama fani diyor. Öbür taraf baki. Ferhamil ensara vel muhacire. Ferham, ferham, merhamet et, acı. el Ansara Ensara, ve muhacire ve muhacirlere yardım et. Ensar ve muhacirlere nedir? Yardım et, merhamet et. Ve kad zâde, bu artı, fi mescid, bu mescitte artı, emir-ül mü'minin, emir-ül müminlerin emiri ekledi yani zede burada artı ekledi anlamında ek yaptı. Osman bin Affan, Osman bin Affan radıyallahu an ve muluku ve ondan sonra gelen melikler krallar ba'dehu. Osman bin Affan'dan sonra gelen melikler de eklemeler yaptılar. Hatta ta ki kane Idi, mesciden, celilen, cemilen, ta ki iri, yüce ve güzel bir mescit oldu. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem döneminde basit, küçük bir mescit idi. Yani çatısı kurma lifleriyle örülmüş, tabanı kumlarla serilmiş bir yerdi. يَسَعُ أَلَافًا يَسَعُ içine alır أَلَافًا binlerce kişi minel الْمُسَلِّينَ Namaz kılanlardan binlerce kişi أَلَافًا أَلْفٌ بِن أَلْفَانِ اِكِبِن أَلَافًا binlerle binlerce kişi قَدَّرَ اللّٰهُ Allah ziyaretinizi ona ziyaretinizi ve salate fihi ve orada namaz kılmanızı takdir etsin. Allah o camiyi o mescidi ziyaret etmenizi ve orada namaz kılmanızı takdir etsin. Evet. Musabakatun beynâ şeqikayni Musabakatun Beyne Şakir Kaini iki kardeş arasındaki yarışma. Kâle Abdurrahman, Abdurrahman bin Avf radıyallahu an Abdurrahman bin Auf an dedi ki: "Kendim taşınırken, bir günlerde, bir günlerde, ve gulamani ve iki çocuk minel ensari, ensardan iki çocuk, Muaz bin Afra, Muaz bin Afra ve Muavviz bin Afra, ve Muavviz bin Afra, an yemini ve şimani. Bu iki kardeşte sağında ve solunda bekliyordu. Vel tefettü ve Döndüm ile ehadihime, onlardan birine döndüm. Ve, "Kaleli ve gizli" bana dedi ki, "Min sahibi, arkadaşından gizli bir şekilde bana dedi ki, "Ey ammi, amca'm, ey ammi, ey amca." هل تعرف tanıyor musun feqult dedem ki evet dedim tanıyorum ma veturid ne istiyorsun minhu ey ibnu ey kardeşim oğlu Ondan ne istiyorsun? Kale dedi ki ukhbirtu haber aldı ennehu muhakkak ki o yesubbu Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sövdüğünü, hakaret ettiğini duydu. erihi eri, erinihi bana onu göster ye amm. onu bana göster. Ve inni şüphe yok ki ben a'taytullah'a Allah'a ahden, Allah'a söz verdim. Ta'taytullah'a ahden. Bakın çocuk diyor ki Allah'a söz verdim. İn ra'aytuhu eğer onu görürsem in ra'aytuhu onu görürsem en ektülehü onu öldüreceğim ev emutedunehu veya öleceğim o yolda öleceğim bakın eğer onu görürsem ya öldüreceğim ya o yolda öleceğim kaleli bana dedi ki el ahiru sirren min sahibihi kâle liye al-âkharu min sahibihi ve kâle liye al ve dedi ki liye bana al-âkhar bir başkası sırren yine gizli min sahibi arkadaşından gizli yani kardeşinden gizli, habersiz. Erinihiyya am. Onu bana göster amca. Feinni ahettü. Ben Allah'a söz verdim. İn ayentühü en adribehü. Eğer onu görürsem onu vuracağım. Bir seyfi, kılıcımla. Hatta... اقتله Ta ki onu öldüreceğim yani kılıcımla vurup onu öldüreceğim ve beine أنا كذلك ben bu olay esnasında arasındayken İbbere ve Ebu Cehhen Ebu Cehil ortaya çıktı. Fa kumtu ela terayani Görmüyor musunuz? Ve görüyor musunuz? Çünkü ikisi birbirine diyor ki ancak onu bana göster ancak onu bana göster diyor. Heze Ebu Cehil Ve i̇şte bu Ebu Cehil'dir. Heze sahibukum Bu sizin arkadaşınızdır. Feşedde aleyhi misle sakrayni bir doğan misali oku çekti, yayı çekti ve yani ikisi Mr. Sakrayn, iki kartal, iki Şahin misali ve hatta darabah ta ki o Ebu Cehli ne yaptılar? Vurdular sümmen sarafa sonra gittiler. İlen Nebi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gittiler ikisi. iki kardeş فأخبراه. ve ona haber verdiler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Ve kale dedi ki eyyükme katelehü Hanginiz onu öldürdü? Kale kullu minhuma? on Onlar, onlardan her birisi ene kateltuhu dedi. Yani onu ben öldürdüm dedi. Resulullah dedi ki kale hel meshtuma seyf seyfikum kılıçlarınızı sildiniz mi seyküme yani tabi feşedde aleyhi burada biz özür dilerim oklarını yaylarını şey diye tercüme ettik aslında ok ya ya da kılıç söz konusu değil ama sanki uzaktan Yaylarını gerip okları fırlatmışlar gibi anladık. Ama demek ki burada Resulullah Aleyhisselatü ifadesinden ikisi bir şahin gibi bir e, şahin misali, doğan misali kılıçlarıyla saldırmışlar Ebu Cehli ve öldürmüşler kılıçlarıyla. Onun için soruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, kılıçlarınızı sildiniz mi? El-mesehtüme. Kale ikisi dedi ki, la... Fe nazara, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Seyfeyn. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kılıca da baktı. Ve kale Kilehüme katelehü. Her ikisi, her iki kılıç onu öldürdü. Katelehü, kilehüme her ikisi katelehü onu öldürdü. Evet. Bugünkü bu hikayemiz de, yani hikayemizin yani iki kardeş arasındaki yarışma, musabaka, heyecan. işte ikisi Cenab-ı Allah'a Ebu Cehil'i öldürme söz vermişler. Gerekçesi de Hz. Muhammed'e hakaret etme o ve gerçekten samimi olmaları gerektiğine değil de, de Cenab-ı Allah onları ne yapıyor? Bu niyetlerine muvaffak ediyor. Bir sonraki e, el şehada başlığından devam etmek üzere hepiniz esen kalın sevgili izleyenlerim. Allah'a emanet olun.